Sevgili takipçilerim, eğer rüyada turşu kuruyorsanız ve rüyada turşu kurduğunuzu görüyorsanız can sıkıcı olaylara, sizinle alakalı maddi manevi, etrafınızda insanların size zarar vereceğini ve özellikle gücünüzü ekonomik olarak ailevi olarak inançlarınızı hayatınızdaki birçok noktanın mücadelesiyle ilgili inançlarınızı kaybedeceğiniz işle alakalı noktada yaşanan gerçekleri görmeyip batışınızı, işten kovuluşunuzu seyretmeyi gösterir. Eğer ki rüyada eee evlisiniz ve turşu kurduğunuzu görüyorsunuz. Eşinizin ailesi ve çevresinden yaşanacak maddi zararlar göreceğini ve eşiniz de bu konuda zarara uğrayacağını uyarır. Eğer ki turşuyu kurarken çok kalabalık bir noktadaysanız o kalabalık olduğunuz insanların sizin paranıza, evinize, düzeninize göz ve nazar getirdiğini gösterir. Eğer ki sadece ve sadece turşu yaptığınızı görüyorsanız yani kurmak dışında sadece 3-5 turşu yaptığınızı kuruyorsanız bu işlerle alakalı hayaliniz ve hayal ettiğiniz birçok nokta için doğru adımlar atarak elinize fırsatlar, yeni kapılar, yenilikler geleceğini gösterir. Ama Unutmayın ki e, ailenize ait uzun süredir eşinizle, aile bireylerinizle aranızdaki bazı fırsatları değerlenmek için çok doğru zamanda göster. Yani turşu yapmak. Ama turşuyu kurduysanız büyük zarar, büyük karmaşa, büyük keder olduğunu gösterir Eğer ki o kurduğunuz turşuyu yiyorsanız, eğer bu rüyayı, bu rüyayı siz ve yakınlarınız gördüyse evinizde ne kadar kötü enerji varsa, ne kadar bereketsizlik varsa... Ne ne kadar hastalıklı ve enerjisi kötü olan evreler varsa hepsinin yavaş yavaş iyileşeceği, parasına para, evine ev, evliliğindeki sorun çocukları ile ailesi ile ilgili yaşadığı tüm krizleri çok güzel bir şehirde aydınlatmaya işaret eder. Ama turşuyu özellikle kendiniz yapıp iş ortağı ya da iş çevrenizde birinde veriyorsanız burada iş güvendiğiniz kişinin sizin yerinizde, sizin ekmeğinizde gözü olduğunu Gösterir. Eğer ki e, turşuyu kendiniz yapıp çok yakın aile bireyine yediriyorsanız onların size vereceği büyük bir destek ve üzerinizdeki enerji onların hayır duasıyla temizletip çok büyük bir aydınlanmaya gireceğinizi uyarır. Sevgiyle kalın efendim.